Van Gölü çevresinde birkaç gündür kamp yapıyorsunuz ve bisiklete biniyorsunuz. Oh ne güzel, şahane. Ama artık maalesef eve dönme zamanı geldi. Bir sabah erkenden kamp eşyalarını topladınız ve eve dönüş yolculuğunuza başladınız. Bisikletle 2 saat gittikten sonra evden 10 kilometre uzaktasınız. Bisikletle 4 saat gittiğinizde evinizden 5 kilometre uzaktasınız. Hala 5 kilometre uzaktasınız. Sorumuz şu, eve dönüş yolculuğunuz ne kadar sürer? Önce küçük bir tablo yapalım. Bu sütuna süreyi, bu sütuna da eve olan uzaklığı yazalım. Soruda bize 2 saat yol aldıktan sonra evden 10 kilometre uzakta olduğumuz belirtilmiş. Bunu tabloya yazalım. 4 saatin sonunda ise evden hala 5 kilometre uzaktayız. Eve doğru sabit bir hızla gidiyoruz. Süre 2 saat arttığında eve olan uzaklığımız 5 birim azaldı. Eğer süre 2 saat daha yükselirse, 2 saat daha artarsa, ki bu durumda toplam 6 saat geçmiş olacak, bu durumda eve olan uzaklığımız yine 5 azalacak ve eve 0 kilometre uzaklıkta olacağız, yani eve ulaşmış olacağız. Aslında soruyu cevaplamış olduk. Bize bisikletle eve dönüş yolculuğunuz ne kadar sürer diye sormuşlardı. Eve dönüş yolculuğu toplam 6 saat sürecekmiş. Şimdi burada yazılmayan, yazılmamış olan başka bir soru sorayım. Yolculuğa başladığımızda evden ne kadar uzaktaydık? Başka bir deyişle Van Gölü evimize ne kadar uzakta? Şimdi bunları biraz aşağı alalım. Zaman sıfırda yani t eşittir sıfırdayken neredeydik? Yolculuğa başladığımız zaman buradaki noktadan 2 saat öncesi. Buradan 2 saat çıkarıyoruz. Dolayısıyla uzaklığa da 5 ekleyeceğiz değil mi? 5 çıkarmayacağız, 5 ekleyeceğiz. Yani yola başladığımızda evden 15 kilometre uzaktaymışız, Van Gölü evimize 15 kilometre uzaktaymış. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Başladığımızda eve 15 kilometre uzaktaydık. 2 saat geçti, eve olan uzaklığımız 5 kilometre azaldı. Şimdi bir grafik üzerinde gösterelim. Grafimizde dikey eksende uzaklık, yatay eksende ise süre olsun. Süre sıfır olduğunda uzaklık 15. Burası 5, burası 10, burası da 15. Süre sıfırken uzaklık 15, buradaki nokta. Zaman 6 olduğunda uzaklık 0 kilometre. Buraya saatleri de işaretleyelim. 2, 4, 6 saat. Bu aradaki son noktayı da işaretleyelim. Saat 6 olduğunda uzaklık 0 ve sabit hızla yol aldığımız için çizgimiz bunun gibi görünecek. Burada aklınıza bir soru gelebilir. Çizginin eğimi nedir diye sorabilirsiniz. Bu çizginin eğiminin dikey eksendeki değişimen dikey eksendeki değişimen yatay eksendeki değişime oranı olduğunu hatırlayalım. Bu çizgi neyime eşittir dike eksenimizdeki değişim, bölü yata eksenimizdeki değişim. Burada görmüştük. Yata eksenimizde 2 birim değişim olduğunda, örneğin buradaki 2'ye 10 noktasından buradaki 4'e 5 noktasına gelirken süredeki değişim neydi? Süre 2'den 4'e yükselmişti. Buraya yazalım. Süredeki değişiklik 2. Peki uzaklıktaki değişim neydi? y ekseninde 10'dan 5'e gitmiştik. Değişim eksi 5. Süre arttıkça uzaklık azalıyor. Değil mi? Süre artıyor, uzaklık azalıyor. Bu çizgin neyi mi? Eksi 5 bölü 2. Bu çizginin denklemini de yazabiliriz. Uzaklık eşittir. 15 kilometreden başlamıştık. 15 Eksi 5 bölü 2 Çarpı, süre yazabiliriz. Tabii soruyu cevaplamak için bunların hepsini yapmamız gerekmiyordu. Sadece tabloya bakarak cevabı bulmuştuk. Ama soruya değişik açılardan bakmak da keyifli oldu. En azından benim için.